Hasan <gülüyor> evet. zamanı. İşte ya, yani, <gülüyor> ben arıyordum. Biz bu taraftayız abi. İyi. Niye? Hoşlar. Hayrola? Sen selam veriyoruz. Nasıl durum? Aleykümselam siz de boş geldin. Yani, sıkıntı yok onlar diyor. Yani vatandaşı gerçekten durum bir var. varmış, kaybeder ona çok üst bir sayı çıkıyor yani. Aynen. İnşallah yani. öyle bir tablo var. Ee, ben sen devam evet. telefonla arıyor da sen o. beni bilemiyor yani. <gülüyor> Geçen konuştuk da Onlar. Ben telefonla devamlı arıyorum ama o beni bilemiyor yani. Pardon görüşen bir şey. Yok abi. Allah'ın izniyle. Ziro istiyormuş. Evet. <gülüyor> abi? <Hatta gülüyor> yenge senin sözün yengeye geçiyorsa, senden isteyeceğim. Yoksa yenge yarım, yengeden isteyeceğim diyor. Ben He? <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> da de <gülüyor> <yukarıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor değil mi? Bir yerime çıkmasın değil mi? Nasıl durup sıkıntı okuyorlar? <gülüyor> Nerelisin? Baltalı. Baltalı. Yaylanan. Ormanlar. ormanlar, ormanlar var. Var. Al şeyler. Ne? Bampköy'de Balantay'da. Var. O da şey var. Baltalı düzlüğe çıkıp böyle şeye doğru giderken ayranca yani sağda böyle büyük bir pera bir şey var. Hayvan o Aslında, evet. Çok seviyorum. Çok beğeniyorum ben orayı ya. Başkanım. Inşallah. Inşallah. Inşallah. Paragol'u alderim mi İnşallah. Seçil mi? Seçil mi? mi? Seçil mi? Seçil mi? Seçil mi? Seçil mi? Seçil mi? Baltalı'ya geldiğimiz gibi Söz veriyorum sana Söz veriyorum gerce. Paragol'u alderim mi? Yani para buluyor. Para buluyor. He, para buluyor. Zamanım. Tamam. Ah, evet. Geçerim. Sana seçimden sonra söz veriyorum, gerçeğe. Ondan sonra çok el yapacağız seninle. Önemli. Baba, ben zaten ne? Ha, hayır, bazen diyorlar işte, yani söz veriyorlar tutmuyorlar. Sosyal oluyor yani. Oluyor ama ben son niyetler söylüyorum. Allah'ın izniyle de geçerim. De. De. Çay içeceğiz o kesin çenalın Başarılar dinlet. Allah razı olsun. Desteklerim doğal istiyoruz şu an. Tamam mı? Hadi. Allah razı olsun. ya. Olamıyor. İnşallah bir tane sağlam bir ııı verici gelir. Değil mi?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 26 konsüt, değil mi? O, ist o istemiyor yani. Caten oyumuz o gün Eyvallah. Allah razı şey Allah Allah Allah olsun. Allah razı yok yani. Eyvallah. Eyvallah. Ben bana yapma başkanı biraz. Balantıra yani. Siz ya, de bilmiyorum. yolumuz açı bozsun. Amin, aklın yolu bir diyorsun. Tabii, tabii. Var mı? Yok, tabii sağ olun. Allah <gülüyor> razı olsun. Gençler kolay gelsin. Nasıl durum? Elimi şöyle yap bakayım be. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizler. Abi, görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Maşallah. Abi, Görüşürüz. <gülüyor>